Bugün 13 Nisan 2022 çarşamba. Merkür günündeyiz. Başak burcundaki ay güne değişken ve pratik enerjiler veriyor. Günlük yaşam, beslenme, hijyen, sağlık gibi alanlarda hassasiyetler artabilir. Sabah saatlerinde ay Balık burcundaki Venüs’le karşı açı yapacak. Çevremizle iletişimde olabilecek uyumsuzluklara dikkat etmeliyiz. Kadın figürleriyle, aile figürleriyle bazı gerginlikler olabilir. İçinde bulunduğumuz durumlarda memnuniyetsizlikler oluşabileceğinden duygularımızı kontrol edip objektif ve soğukkanlı yaklaşmaya çalışalım. Öğleden sonraki saatlerde Başak burcundaki Ay, Boğa burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Değişken durumlara uyum sağlayabilir, bireysel yaratıcılığımızı ortaya koyabiliriz. Akşam saatlerini renklendirecek, heyecan verecek gelişmeler olabilir. Güneş ve Satürn arasında etkinleşen uyumlu görünüm sorumluluk ve disiplin de sağlayabilir. Akşam ve gece saatlerinde daha organize ve planlı olabilir. Enerjimizi verimli kullanabiliriz. Uzun vadeli konulara odaklanmakta verimli olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.